Selamlar arkadaşlar OBS eğitim serimizin 9. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte Streamlabs'den chatimizi, bildirimlerimizi, tarayıcı olarak OBS'imize nasıl ekleriz bunları birlikte göreceğiz. Eğitim videolarımın devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Şimdi laf fazla uzatmadan hızlıca videoya geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikli olarak streamlabs.com'a giriş sağladığımızda sol tarafta uyarı kutusu ve all widgets kısmı var. Burada bizi ilgilendiren en önemli iki sekme burası, uyarı kutusu ve all widgets kısmı. Uyarı kutusunda bildiğiniz üzere bildirimlerimizi abonelik bildirimlerini, takip bildirimlerini ayarlıyoruz. Bunun için giriş sağladığımızda gördüğünüz gibi takipler, abonelikler, bağışlar, hostlar, bitler, baskınlar olarak burada her birini ayrı ayrı düzenleyebiliyoruz. Ama şunu unutmayın ki her bir uyarı için ayrı ayrı değil, tek bir URL e alıyoruz ve bütün bildirimler o URL'den çıkıyor. Bunun için de gördüğünüz gibi yukarıda görsel bileşen URL'si kısmındaki şu kopyala butonuna tıklayıp buradaki linki kopyalıyoruz ve sonrasında OBS'mize geri dönüyoruz. OBS'mizde kaynaklar kısmına sağ tıklayıp ekle diyoruz ve buradan tarayıcı kısmını seçiyoruz. Buna ben bildirimler olarak isim oluşturuyorum ve buradaki URL kısmını demin Streamlabs'ten kopyaladığımız URL'yi buraya kopyalıyorum ve tamam diyorum. Gördüğünüz gibi uyarı kutumuz buraya geldi. Hemen hızlıca bir test test gönderelim. Gördüğünüz gibi takibi test et dediğimde gidiyor. Aynı şekilde aboneliği test et diyorum. Ve gördüğünüz gibi o da gitti. Yani bildirimlerimiz çalışıyor. Hiçbir problem yok. Burada size birkaç önerim olacak. Mesela takipler kısmına geldiğimizde gördüğünüz gibi görüntü ve ses kısmından gif ve sesi değiştirebiliyoruz. Bunları genelde gifleri gipi.com'dan, sesleri de myinstant.com üzerinden alabilirsiniz. Hemen örnek olarak bir tane yapalım. Ben hemen... Gipi'ye giriş sağlıyorum. Buraya diyorum ki Follow diyorum mesela. Follow diye aratıyorum. Follow ile alakalı olan gifler önüme geliyor. Mesela hangisini seçelim? Şu penguen güzelmiş. Pengueni alalım. Buradan Copy Link diyorum. Ve buradan gif linki kopyalıyorum. Sonrasında buraya geliyorum. Ve burada görüntünün yanındaki link imaj kısmına tıklıyorum. Ve kopyaladığım URL'yi buraya yapıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi penguenlerimiz buraya geldi. Yine aynı şekilde myinstance nokta comma giriş sağlıyorum ve gördüğünüz gibi burada bir sürü ses animasyonu var. Tabi şu an duymuyoruz çünkü sesi kapatıyorum ben genelde. Mesela bu sesi alacağız. Hemen followers sound'a tıklıyorum. Çıkan reklamı kapat diyorum. Ve sonrasında download mp3 kısmına sağ tıklayıp bağlantı adresini kopyala diyorum. Ve tekrar streamlabs'e geri dönüyorum. Ve aynı şekilde buradaki sesin yanındaki link kısmına my instant'tan aldığım kopyalamayı buraya yapıştırıyorum. Ve sonrasında ayarları kaydet dediğimde ve takibi test et dediğimde gördüğünüz gibi penguen ve orada seçtiğim ses geliyor. Aynı zamanda mesela abonelikler ve bağışlarda. Bildiğiniz üzere izleyicilerimiz belirli bir not düşebiliyorlar. O notların yayında okunmasını istiyorsanız eğer abonelikler kısmından aşağıya doğru indiğinizde Open Resap Message Text to Speech kısmı var. Speech kısmından etkin yaparsanız eğer İngilizce olarak otomatik okuyacaktır veya buradan Türkçe'yi de seçebilirsiniz, Türkçe de okuyacaktır. Eğer bunu etkinleştirirseniz abone olan kişi aboneliğinin altına bir not yazarsa bildiriminizde o okunacaktır ve aynı şekilde bu bağışlar için de geçerli. Bağışlar kısmında da gördüğünüz gibi en üstte yer alıyor zaten. Open Text to Speech kısmı. Bunun için bağışlarda şey diyebiliyorsunuz hani 5 lira altındaki donatelerde okunmasın diye bir ayar koyabiliyorsunuz burada. Bunu da etkin deyip aşağıda ayarları kaydet dediğinizde bu da etkin bir şekilde oluyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Takipler, abonelikler, bağışlar sekmelerinde mesela takiplerde bir şey değiştirdiyseniz ayarları kaydet dedikten sonra aboneliklere geçin. Mutlaka yaptığınız her şeyde ayarları kaydet dedikten sonra bir sonrakine geçiş yapın. Yoksa bir önceki iptal olacaktır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yaptığınız her işlemde ayarları kaydet diyorsunuz. Bunu bir kenara yazalım. Sonrasında All Widget kısmına geliyorum. Burada gördüğünüz gibi sohbet kutusu var. Yani chatimiz. Chatimizin de gördüğünüz gibi biçimi bu şekilde. Buradan farklı Tasarımlar seçebilirsiniz. Ama en çok kullanılan Twitch ya da Clean'dir. Bilginiz olsun. Ben mesela Twitch'i kullanıyorum. Burada Enable Better TTV Emotes ve Enable Franker Faces Emotes'u seçerseniz eğer bu platformlardaki emotlarınız da chatte gözükecektir. Bunu unutmayın. Aynı zamanda aşağıdan yazı tipi boyutunuzu seçebilirsiniz. Aynı zamanda chatinizde yazıların sürekli kalmasını istemiyorsanız yani biri yazdıktan 15 saniye sonra o yazı ekrandan kaybolsun istiyorsanız... Buradan herhangi bir saniye belirtebilirsiniz ya da Always Show Message tikine tıkladığınızda da hiçbir şekilde silinmez. Sürekli ekranda akar o yazı. Hemen buradan da gördüğünüz gibi yukarıda kopyala kısmı var. Buradan çetimi kopyalıyorum. OBS'e geliyorum sağ yapıyorum. Ekle diyorum. Tarayıcı diyorum. Tamam diyorum. Ve buraya çetimin... Linkini yapıştırıyorum. Onu da şöyle aşağıya alıyorum. Hemen bir deneyelim. Şuradan ben hemen Twitch açıyorum. Hemen buradan çete. Gördüğünüz gibi yazdıklarım anlık olarak geliyor. Size ayrıca özellikle bir dipnot iliştirmek istiyorum. Video sahnemizdeyiz. Burada benim YouTube'um açık. Ve geldim ben buraya. Tarayıcımı aldım. Bu neydi bizim? çetimizdi. Çetimi buraya koydum. Yine bir üste geçtim. Bildirimlerimi kopyaladım. Video sahneme geçtim. Yapıştır referans dedim. Bakın bunu hiçbir zaman unutmayın. Ekleyeceğiniz kaynak başka bir sahnede varsa mutlaka ve mutlaka oradan kopyalayıp yapıştırın. Yeni tekrar kaynak oluşturmayın. Yoksa bildirimleriniz vesaire yankılanır. Sesi yankı yapar mutlaka. Size bir örnek göstermek istiyorum. Bu örneği lütfen dikkatli dinleyin. Genelde bana en çok gelen soru ve en çok yaşadığım problem bu arkadaş. Bildirimlerimi buraya ekledim. Değil mi? Hemen geliyorum. Uyarı kutuma geliyorum. Bakın takibi test et diyorum. Takip bildirimi çıkmadı. Neden? Tekrar gönderiyorum. Yine gelmedi. Neden biliyor musunuz? Çünkü OBS ekranımda en büyük yeri kaplayan benim şu an... Ekran görüntüm değil mi? Biz ne yapmışız? Ekran görüntüm benim kaynaklar kısmında en üst sırada. Bildirimlerim onun altında. Yani büyük olan fotoğrafın altında kalıyor. Ne yapmam gerekiyor? Bunu tüm sahnelerinizde uygulayın. OBS ekranımda en büyük alanı kaplayan kaynağımı en alt sıraya alıyorum. Şimdi test ediyorum. Bu kadar. Arkadaşlar bu soru çok geliyor. Lütfen buna dikkat edin. OBS sahnenizde tekrarlıyorum. En büyük alanı kaplayan kaynak... Her zaman en altta olacak. Büyük olan öge en altta olacak. Küçükler onun üstünde olacak. Bu şekilde kaynak düzenlemelerinizi yapmanız gerekiyor. All widgets kısmına giriş sağladığımızda gördüğünüz gibi burada bağış hedefi vesaire var. Hemen bir tane bağış hedefi oluşturalım. Diyelim ki destek. Hedef miktarımız ne kadar? 5000 TL. Başlangıç miktarımız sıfır. Bunları mutlaka doldurmanız gerekiyor. Burada da çok soru geliyor. Donate hedefimi oluşturamıyorum diye. Buradaki en büyük sıkıntımız da şu. Biz normalde tarihi nasıl sıralarız? Gün, ay, yıl olarak. Burada ay, gün, yıl olarak yazmamız gerekiyor. Bakın. Mount, day, year. Yani ay, Gün ve yıl olarak yazmamız gerekiyor. Yani 11. ayın 28'i 2021 hedefi başlat. Gördüğünüz gibi hedefimiz gerçekleşti. Buradan yine kopyala diyorum. OBS'ime geliyorum. Ekle diyorum. Buradan tarayıcıyı seçiyorum. Ve buradan bağış diye not düşüyorum. URL'yi buraya yapıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi bağış hedefim de buraya gelmiş oluyor. Eğer bu şekilde tane tane hiçbir şeyi karman çorman yapmadan tane tane eklerseniz hepsi çok güzel, rahat bir şekilde olacaktır. Sizin de kafanız rahat olacaktır. Hiçbir problemde yaşamayacak. Uyarı kutusu düzenleyen arkadaşlarıma bir önerim olacak. Hemen kayıt alırken bir yandan da buradan devam ediyorum. Mesela ben buraya geldim. Şu an uyarı kutusunu seçtim. Kaynak ekledim. Kaynağımı ekledim. Bakın arkadaşlar. Siz buraya harici bir kaynak eklediğinizde Streamlabs OBS'te sol tarafta gördüğünüz gibi global ayarlar vardır. Burada default ayarlar vardır ve sizin ekledikleriniz vardır. Burada şunu unutmayın. Eğer bildirimleriniz Streamlabs OBS'te çıkmıyorsa burada iki tane bildirim şekli var ve orada baga girmiştir. Sizin kullanmayacağınız uyarı kutusunu buradan delete deyip sildiğiniz zaman düzelecektir. Bu da ek bir bilgi olsun sizler için. Evet arkadaşlar OBS eğitim serimizin 9. bölümünün sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer eğitim videolarımın devamının gelmesini istiyorsanız eğer lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.